4y uzunluğa ve 2y genişliğe sahip bir dikdörtgenin alanını tek terimli olarak hesaplayınız. Bir dikdörtgenin alanı genişlik çarpı yüksekliktir. Ya da taban çarpı yükseklik, ne, nasıl söylemek isterseniz. Burada taban 4y. Alan genişlik ya da taban çarpı yüksekliğe eşit dediysek ve genişlik 4y ve yükseklik 2y ise alanımız 4y çarpı 2y olacaktır. Burada, çarpmanın birleşme ve değişme özelliklerinden faydalanabiliriz. Çarpmanın sırasını değiştirelim. 4 çarpı y çarpı 2 çarpı y şeklinde çarpmak yerine, 4 çarpı 2 çarpı y çarpı y şeklinde yazalım. 4 çarpı 2, 8. y çarpı y y kare ya da y üzeri 1 çarpı y üzeri 1 eşittir y üzeri 2 yani y kare ve sonuç 8y kare oluyor. Alanımız bu ve de tek terimli.